Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar ben Furkan bugün serbirlikte ee, Avp mekatronik deseni test edeceğiz arkadaşlar bir anda bir, hızlıca bir giriş yaptım avp mekatroniği test edeceğiz bu sayede Abi ne oldu ya Allah Allah oynayamadım bir anda her neyse sıkıntı yok Şöyle yapalım abi bu arada bu yeni kanalım tekrardan abi buna da abone olup destek vermeyi unutmayın çok teşekkür ediyorum her gün 15.00'da yeni videomuz geliyor bu arada videoya geçmeden de şunu söyleyeyim bu videoya like atıp paylaşanlardan unutmayın facebook'dur oradır buradır paylaşanlardan bir kişiye bir haftalık M468 vereceğim unutmayın arkadaşlar yapmanız gereken tek şey paylaşıp kanal... yani bu videoya like atmak. Şöyle abi yani abi ile Beyze aldık ya. Şöyle bas bas bas bas. bas Şu arkadaştı. Da... Aha bıçak yedik lan. os sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Ee, dediğim gibi bu videoyu paylaşıp beğenenlerden bir kişiye bir haftalık M468 atacağım. Okullar açıldı. Ee, okulaştığınızı yatırmayın. Çekilişlerime katılabilirsiniz. Boşa vermeyin arkadaşlar. Şu oyuna para ee, okulaştıklarını boşu boşuna yatırmayın. Değerlidir ya. Okul okulda yemeğinizi inşeğinizi yapın. Bu oyuna yatırmayın yani. Biliyorum emin olun okul, okul harçlığınızı yatıracaksınız. Birçok yatıracak insan çıkacak. Ee, yani o yüzden söyleyeyim. E, boş boş yatırmayın beyler. O kadar önemli bir şey değil. Bir şey kazanmıyorsunuz. Bu oyuna para yatırdım mı? Ee, sadece zevk kazanıyorsunuz ama olsun. Yani Yatıracaksanız da çok az yatırın. Elinizdeki tüm parayı yatırmayın yani buraya. Sizin unuyayım. Ee, bir haftalık M468 çekiliş yapacağım. Bu videoyu yapmanız gereken beğenip paylaşmaktır. Al. Ee, evet yani öyle. Konsantre olduğum zaman konuşamıyorum abi. Öyle bir sıkıntı var. Şöyle. Şöyle sizleri de yok edelim. <gülüyor> Güzeldi bak maç. Sevdim. Elastic Pro. Evet abi. Yani baktığınız güzel içerikleri beğenirseniz arkadaşlar kanalımda. Eski videoları da izleyebilirsiniz. Yeni videoları da izleyebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ee, yani şimdi şöyle diyeyim. Yeni video, oynanış videosu at olacaktır. Ee, oluyor zaten. Ama eski videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. İlla izlemediğiniz bir videom vardır kanalda. İlla ki vardır. Yani Olmazsa diye bir şey yok. Yavaş her gün gittikçe yükleniyor zaten videolar. Hani bakarsınız eski videoları da kontrol edersiniz. Ee, o şekilde şey yaparsınız abi. Ee, eski videoları da kontrol edip oynanış videolarını tek tek izleyebilirsiniz. Her zaman oynanış videosu geliyor. Saklambaç geliyor. Parkurda <gülüyor> kaç videolarımız var. Yani zevkli zevkli videolar çekmeye çalışıyoruz abi. Durmadan yeni kanala geçmemin sebebi bilmiyorum abi. Hayırlı bir verim alamıyorum. Hani ne bileyim. Yani değişik bir şey ya bu hani. Tekrardan YouTube'a yeni bir kanal açmak. Ya yani bir kanal vardı tam onu da kapattık. Yenisini açtık abi. Bilmiyorum ki anlamadım ben nasıl bir... Bir değişik bir geliyor abi. Yeni kanal açıp bir içimden bir his. Sıfır olunca daha güzel gibi geliyor bana. Bende de böyle bir sıkıntı var da bir daha açmam büyük ihtimal. Hani... Zaten ilk kanalım, e, kendim kapatmadım. Nedenden dolayı kapattı. E, bir şeydi onun sebebi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu arada hafif p da test ettik. Bu videoda da e, bir haftalık 24-28 çekilişi var. Onu da söyleyeyim. Beğenip paylaşmayı unutmayın kesinlikle. Videoyu. 37-6 gittik. Çok güzel. Çok güzel abi. Oh. 800 xp aldık şöyle de göstereyim abi bu videomuzda bu kadar olsun biraz kısa olacak artık videolar okul zamanı okula çok çalışmak gerekiyor tabi okul zamanı olduğu için okula baya çalışmam gerekiyor abi o yüzden kusura bakmayın ee, Şöyle girelim abi şu şekildedir abi nerede ha, şu şekilde şöyle göstereyim abi fulldur benim e, avp m468'de böyle kullanıyorum bu arada göstereyim artık yeni dizaynım bu ee, P full Böyle abi. Yani Mekatronik deseni budur. Şöyle göstereyim. Şöyle abi. Heh. Bu yani. Olay bu. Gördüğünüz gibi. Yani beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı e ve de bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Beğenip paylaşanlardan bir kişiye dediğim gibi bir haftalık 1468 vereceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.